Bizden gruplama yöntemiyle bu ifadeyi çarpanlarına ayırmamız istenmiş, peki gruplama yöntemi nedir? Ne olduğunu bu videoda göreceğiz, hatta neden gruplama yöntemini kullanmak zorunda olduğumuzu da göreceğiz. Kısaca anlatayım, bazı ifadeleri direkt olarak çarpanlarına ayıramazsınız, bu yüzden gruplama yöntemi bazen çok kullanışlı olabilir. Terimleri incelediğimizde ifadenin 5 ortak parantezine alınamayacağını göreceksiniz. Çünkü 3s terimi 5'e bölünmez. Hepsi r veya s ile de bölünebilir değil, bu sadece r ile bölünebilir, bu ise sadece s ile bölünebilir, bu ise ikisiyle de bölünemez. Yani bu dört terimin ortak bir çarpanı yok. Bu nedenle de ortak çarpanı olan terimleri gruplara ayırarak ifadeyi sadeleştirmeliyiz. Böylece ifadeyi tek bir terime indirip indiremeyeceğimizi göreceğiz. Hangi sorularda gruplama yöntemini kullanacağınızı görmek bazen zor olabilir. Ama bu soruda terimleri kolayca gruplanacak şekilde seçmişler. İlk iki ifademiz 5RS ve 25R. Bu terimlerin ortak çarpanı olduğunu hemen görebiliriz. İkisi de 5L ve R ile bölünebilir. Yani 5R ortak parantezine alabiliriz. Peki iki ifadenin çarpımı şeklinde yazmak istersek nasıl yazacağız? 5R ile neyi çarparsak 5RS olur. 5RS bölü 5R, 5RS bölü 5RS olduğuna göre S yazacağız. Peki 25R bölü 5R nedir? 25 bölü 5, 5'tir. R bölü R de 1'dir. Yani 25R bölü 5R, 5 ediyor. Gördüğünüz gibi ilk iki terim bu çarpanlara ayrılabilir. Şimdi diğer iki terime bakalım. Bunların da ortak çarpanı var. O da negatif 3 veya pozitif 3. İşimizi kolaylaştırmak için negatif 3'ü alalım ve umarım negatif 3 ortak parantezine aldığımızda geriye s artı 5 kalır. Şimdiden geriye kalanların s artı 5'e eşit olduğunu görebilirsiniz. Negatif 3 ortak parantezine aldığımızda geriye ne kalır? Negatif 3 s bölü negatif 3. Geriye s kalır. Negatif 15 negatif 3'e bölünce ne olur peki? Negatif 15 bölü negatif 3. Eşittir 5. Böylece ifadeyi iki gruba ayırmış olduk. Şimdi aklınıza bir şey gelmiş olabilir. Bu arada ortak çarpanları dağıtıp sağlama yapabilir, işlemin doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 5R'yi S artı 5 ile ve negatif 3'ü de S artı 5 ile çarptığımızda ilk baştaki ifadeyi verir. Neyse daha önce de söylediğim gibi aklınıza bir şey gelmiş olabilir. Bir tarafta 5R çarpı S artı 5 var. Diğer tarafta ise negatif 3 çarpı s artı 5 var. Şu an 4 terim yerine 2 terimimiz var. Bu ilk terim, bu ise ikinci terim. Ve iki terimin de ortak bir çarpanı var. Bu terimleri s artı 5 ortak parantezine alabiliriz. Bu ifadeyi s artı 5 çarpı 5r eksi 3 şeklinde yazabiliriz değil mi? 5R çarpı parantez içinde s artı 5'i s artı 5 parantezine alırsak geriye 5R kalır. Negatif 3 çarpı parantez içinde s artı 5'i s artı 5 parantezini alırsak da başka bir deyişle s artı 5'e bölersek geriye negatif 3 kalır. İşte hepsi bu. İlk baştaki ifadeyi gruplama yöntemiyle sadeleştirmiş olduk. Sonuç s artı 5 çarpı 5R eksi 3. Cevabınızı çarpma işlemini yaparak kontrol edebilirsiniz. Birbirleriyle çarptığınızda bu ifadeyi elde edersiniz. O işlemi yaptığınızda ise sorudaki ifadeye ulaşmış oluruz. Evet, böylelikle bu ifadeyi gruplama yöntemiyle çarpanlarına ayırmış olduk.